Merhaba arkadaşlar. Evet, e, kolektif gezegenlerin e, dönüşümlerini, burçlara olan etkilerini, bizi uzun vadede etkileyecek astrolojik süreçleri anlatmaya devam ediyor olacağım. Uranüs'ün boğa burcundaki seyrini paylaşmıştım sizlerle. Şimdi de Plüto'nun oğlak burcundaki etkilerini paylaşacağım biliyorsunuz 2008'den beri Plüto oğlak burcunda hali hazırda şu anda da retro konumda pozisyonda ve 2024'e kadar bu seyrede devam ettirecek oğlak burcundaki seyrini Plüto bir burçta ortalama 16 sene e, seyrediyor arkadaşlar dolayısıyla 16 sene e, hali uzun bir zaman 16 senede birçok şeyin değiştiğini dönüştüğünü gözlemliyor olacağız. Şimdi 2008'den 2024'e kadar devam eden bu süreç içerisinde artık 2008 ve 2018 aralığını geçirmiş, atlatmış bulunuyoruz. Önümüzde bir 6 senelik süreç var. Ancak önemli olan konu şu ki Plüto Oğlak burcunda olduğu için Satürn de biliyorsunuz Aralık 2017'den beri Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Uranüs de Boğa burcunda seyrediyor. Haliyle 2018'in e, bilhassa Mayıs ayından sonra e, gökyüzünde çok ciddi toprak teması hakim. E, toprak burçlarının hakimiyeti söz konusu arkadaşlar. Bilhassa Satürn'ün oğlak transiti e, bitene kadar e, Plüton'un oğlak burcundaki etkisini çok daha e, net bir şekilde hissedeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki 6 yıllık süreçte e, çok hafif alınacak bir süreç olmadığı için... Haritamıza göre genel olarak Plüto'nun oğlak burcundaki etkilerinden, Plüto'nun karakteristik yapısından ve daha sonra e, yükselen burca göre etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Çünkü güneşinizin e, Plüto ile etkileri de önemli. Özellikle atıyorum güneşiniz yengeçte ise, güneşiniz oğlaktaysa veya e, önce burçlarda terazi, koç, oğlak ve tersi. Yengeçte ise Plüton'un oğlak transiti, Satürn'ün oğlak transiti sizi hayli etkileyebilir arkadaşlar. Eğer önce burçlardaysa güneşiniz yani koç, yengeç, terazi ve oğlaktaysa oğlakta kavuşum yapacağı, diğer burçlarda kare yapacağı dönemler olacaktır. Ama yengeçte ise güneş-plüton karşıtlığı söz konusudur. Aynı zamanda Satürn Plüto karşıtlığı tabii ki derecelerine göre arkadaşlar biliyorsunuz e, dereceler çok önemli şu an Plütoyla e, pardon o, evet Plütoyla Satürn çok yakın derecelerde değil ama Mars da şu anda Oğlak burcunda seyrettiği için Oğlak teması hayli sert bir şekilde egemen ve e, ciddi dönüşümler değişimler otorite güç iktidar mücadeleleri yani şu anki gündemimiz hayli yoğun. Yazında e, bu yoğunluk, bu zorluklar devam edecek. Ancak Mayıs ayı şu an için olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ama ben uzun ve genel bir süreçten bahsetmek istiyorum. Tek tek derecelere göre yorum yapmam çok zor. Çünkü herkesin gezegenleri farklı derecelerde ve e, haritayı açıp bakmaları gerekmekte. Şu an Plüton retro konumda. 21 derece Oğlak Burcu'nda e, şu an Plüton. Ama dediğim gibi retro konumda. Ve şu an gökyüzünde Plüto Mars'a e, çok yakın konumda arkadaşlar. Mars şu an 2 Mayıs itibariyle baktığım zaman 23 derece olak burcunda. Plüto 21 derece olak burcunda. Dolayısıyla kavuşum yaptıklarını söyleyebiliriz. 2 derecelik bir orb söz konusu bu kavuşum enerjisi getirmekte. Dolayısıyla... E, Pluto ile Mars'ın iki kötücül <gülüyor> gezegen gibi düşünebileceğimiz, hatta Plütoyu Mars'ın bir üst skalası olarak görebiliriz. Ee, Akrep Burcu'nun da biliyorsunuz e, asıl yöneticisi Plütodur ama... Pluto gibi kolektif gezegenler hesaba katmazsak Mars'tır Koç ile beraber Mars gezegenini paylaşırlar Akrep burçları Akrep burcunun temasının da ölüm dönüşüm sıfırdan başlama ya hep ya hiç mantığı olduğunu düşünürsek Oğlak burcunda bu gezegenler bir şeyleri dönüştürmeye değiştirmeye zorlamaya baskılamaya başlamış olacaklardır Plüton'un ve Satürn'ün oğlak burcuna retro konumunda olduğunda hesaba katacak olursak geçmişten gelen bazı çözemediğimiz konuların bu süreçte çözebileceğimizi yaz sonuna kadar ki süreçte e, retro pozisyonları devam edecek artık bazı şeyleri çözmek için Mars retrosuna kadar motivasyonumuz olacak ama Mars retrosunda e, bir takım engellemeler yaşamamız, girişimlerimizin son bulması veya girişime başlayamama hali söz konusu olabilir. Dolayısıyla Haziran ayının sonuna kadar geçmişten getirip çözemediğimiz e, haritamızda Olak Burcu'nun düştüğü evlerdeki konular her neyse artık bu konularla ilgili dönüşümler değişimler zor, zor da olsa zorlanarak da olsa çalışmak zorunda olsak da e, bu motivasyonu bu gücü kendimizde bulabileceğiz. Sadece güç çatışmalarından iktidar mücadelelerinden restleşmelerden e, uzak durmakta fayda var diyorum. Bu e, bahsettiğim kısım bu yakın gelecekle ilgili kısım ama ben şu an bu videoda Plüto'nun 2024'e kadarki Oğlak Burcu'ndaki temalarından bahsetmek istiyorum. Ve e, dediğim gibi Plüto bu şekilde e, artık hangi eve düşüyorsa o alanda ciddi değişimler, dönüşümler gerçekleştirecek ve 16 sene öncesine dönüp baktığımız zaman tabii ki yaşı bakmaya yeterli ve müsait olanlar için söylüyorum. Birçok şeyin değiştiğini dönüştüğünü artık eski biz olmadığımızı fark edeceğiz. Üren Boğa Boğaburcu'ndaki seriyle beraber çok ciddi değişimler ve dönüşümler yaşıyor olacağız arkadaşlar. Plüton'un oğlan Burcu'ndaki transitine başlamadan önce Oğlak Burcu'nun genel temasından ve Plüton'un genel temasından bahsetmekte fayda görüyorum. Daha sonra ikisini kombin edip ne gibi etkileri olacağını beraber yorumlayacağız arkadaşlar. Oğlak Burcu astrolojide 10. evi yönetir ve yönetici gezegeni Satürn'dür. Satürn biliyorsunuz öğretmen, böyle elip maşalı bir öğretmen şeklinde sembolize edilebilir. Satürn Emeksiz yemeğin olmayacağını, çalışanın hakkının er ya da geç karşılığını alacağını ancak bir şeyler elde etmek için çabalamak, emek sarf etmek ve mücadele etmek zorunda olduğumuzu ifade eden bir takım sınavlardan geçirir bizleri. Satürn, Oğlak Burcunda olduğu için Aralık 2017'den beri aslında her ne kadar zorlu bir etki olmuş olsa da kendi yöneticisinde rahat konumda kendi burcunda olduğu için güçlü konumdadır. Bilhassa doğum haritasında Satürn-Oğlak burcunda olan kişiler oldukça Satürn çocukları olmuş olsalar, Satürn'ün etkisini hayatlarında çok ciddi bir şekilde hissediyor olsalar da gerçekten motivasyonları yüksek ve kolay kolay yıkılmayan, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Çünkü dediğim gibi yönetici konumdadır Satürn-Oğlak burcunda. da Akrep burcunun gezegenidir. Plüto e, haritada 8. evle temsil edilir. 8. ev çok e, derin bir evdir arkadaşlar. E, sıkıntılı da bir evdir. Zor meselelerimizi ifade eden güçlü dönüşümleri, değişimleri, ameliyatları, ölümleri, ölüm şeklimizi, kayıplarımızı, miras, nafaka gibi başkalarından gelen maddi, manevi kolaylık veya zorlukları temsil eden aynı zamanda spiritüel yeteneğimizin bir e, Belirtisi olan aynı zamanda dediğim gibi gizli meselelerimiz derinimizde içimizde saklı kalan meselelerimizi e, temsil eden bir evdir. 8. evde yaşanan konular insan hayatında derin izler bırakır ve derin dönüşümler e, oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla 8. ev e, hayli önemli bir evdir. Akrep burcu tarafından yönetildiği için bildiğiniz üzere akrep burcu su grubundan olmasına rağmen su grubunun en keskin, en sabit, kararlı ve derin bir burcudur. En derin burçtur. Hatta akrep burcu o şekilde söyleyebiliriz. Ee, çok gizli işler yapabilirler, kuşkucudurlar, şüphecidirler. Genelde netdirler aslında ama ya hep ya hiç mantığıyla harekete iler geçerler ve en sonunda... Hırslarına veya bir takım e, dünyevi arzularına kapılırlarsa en sonunda akrep tabii ki e, kendi kendi kendini sokar arkadaşlar. Kendi kendini bitirir ama bunu daha olumluya çevirebilirlerse gerçekten akrep burçları çok güçlü sezgileri olan spiritüel yetenekleri gelişmiş ve e, insanlara şifacı olabilecek ama aynı zamanda hayatı her zaman zor olan, zor ve çetrefilli yolu aslında kendisi tercih eden bir burçtur. Dolayısıyla sürekli bir dönüşüm devinim içerisindedir akrep burcu. Şimdi peki Pluto aktarken ne gibi etkiler getirir? Plüto gençler Bulunduğu eve arkadaşlar ciddi dönüşümler getirir. Farz edelim ki haritamızda e, Plüto e, 7. evde ise ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar yoluyla dönüşüm sağlarız. Veya dediğim gibi e, Plüto akrepte ise güçlü konumdadır ama ciddi dönüşümler yaşarız. Bağlı bulunduğu eve e, göre değişecek şekilde. E, Plüto Oğlak Burcu'nda olduğu için, Oğlak Burcu 10. evi temsil ettiği için genel olarak otoriteler... Yöneticiler, ülkeler bazında siyasi açıdan birçok ülkenin yöneticisinin değişeceği, birçok yönetim biçiminin değişeceği, ailelerde ebeveyn, baba otorite figürlerinin bir takım sıkıntılara maruz kalacağı, bazı güçlü insanlarla güç için yapılan evlilikler, güç için yapılan iş teklifleri yani daha çok güç, iktidar, yönetim gibi konularda ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşanacağını söylememiz mümkün. Genel e, harita tablosuna bakarsak ve dolayısıyla yönetim değiştiği zaman e, her şeyin değişmesi olasıdır tak takdir edersiniz ki. Türkiye e, siyaset açısından bakarsak 2008 yılıyla beraber AK Parti'nin ciddi bir yük, yükselişini görebiliriz. Yönetimde e, tek başına bir partinin bu kadar uzun süre iktidarda oluşunu ve yönetim şeklinin tamamen değiştiğini de gözlemlememiz mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Türkiye'de bile tesiri bu şekilde olmuştur. Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki transitinin çünkü Oğlak çalışmak, zorlanmak, emek ve otorite figürleriyle alakalıdır. Dolayısıyla... E, i̇ş hayatı ile ilgili, eğitimle ilgili, aile yapılarıyla ilgili de bir takım reformlar yapıldığında göz önünde bulundursak bu konularla ilgili ciddi dönüş, dönüşümler yaşanmıştır ve yaşanacaktır 2024'e kadar. Ve e, Plüto e, Oğlak Burcu'ndaki seyrini tamamladıktan sonra Kova Burcu'na geçtiği zaman çok daha farklı bir e, dünya algısıyla e, hayatımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu e, Neptün, Plüto, Uranüs gibi gezegenler Kolektif gezegenlerdir Dolayısıyla insanın ruh halinde çok birinci dereceden tesiri olmayabilir bütün toplumu etkileyen gezegenlerdir Dünya görüşünü dünyaya bakış açısını değiştiren gezegenlerdir O yüzden adı Kolektif gezegenlerdir. Dolayısıyla çok uzun süreçler olduğu için belki yavaş yavaş geldiği için değişim ve dönüşüm bizler farkında olamayabiliriz. Ancak geriye dönüp baktığımız zaman bir takım değişikliklerin farkında olabiliriz. Ama ben yine de dediğim gibi yükselen burca göre bu değişimleri, dönüşümleri hangi evde yaşadınız? Tabii ki Plütonuz'un yükselen haritanızdaki evin başlangıç yeri, doğum haritanızdaki evin başlangıç yeri Dereceleri çok önemlidir. Bir yükselen aslan bu etkiyi belki 5 sene önce yaşamıştır. Başka bir yükselen aslan belki bu sene, belki 2024'te yaşayacak olabilir. Çünkü dediğim gibi gezegenlerin birbirleriyle etkileşimi temasları çok önemlidir. Bunun için de bir doğum haritası analizi, transit analizi, öngörü analizi almanız gerekmektedir arkadaşlar. Danışmanlık için aşağıda bilgilerimde paylaşıyor olacağım. E, ama ben çok genel manada e, çok istek aldığı için Plüton'un oğlak Burcu'ndaki transitinin yükselen burçlara göre etkilerini şimdi anlatmaya başlıyorum.